Merhaba, iyi günler sevgili hanımlar. Hepinize hayırlı, huzurlu, mutlu bir bayram dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Bugün sizlere Kaynana örer, gelin giyer, kalpli yelek örneğinin videosunu çekip paylaşacağım arkadaşlar. Size çekip göstereceğim videosunu, örneğini. Arkadaşlar ben böyle üç parça halinde değişik iplerle ördüm. Bu orta kalınlıkta bir iplikle örüldü. Bu, bunlar ise inci iplikle. Hepsi de bebe yünü ile örüldü arkadaşlar. Bu ipim biraz kalın olduğu için üç buçuk numara şişle ördüm. Bunlar ise 3 numara 3 numaralı şişlerle ördüm arkadaşlar. Örneğimiz böyle harika. Daha önce ben bu örnekten sipariş olarak örmüştüm ama hiç giymedim. Giyenlerden ise e, beğeni alıyorum. Yani beğendiklerini e, severek giydiklerini söylüyorlar arkadaşlar. İnşallah sizler de örer ve severek giyersiniz. Örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi size başka bir iplikte Yine bebe yünü ile ve 3 numaralı bir şişle size anlatımımı yapacağım arkadaşlar. İki örnek üzerinden aynen bu şekil size anlatımımı yapacağım. İsterseniz Bismillahirrahmanirrahim deyip örneğimize başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip şimdi örneğimize başlayalım. İlk ilmeğimizi örmeden aldım. Akabinde bir tane düz örüyorum arkadaşlar. Bu bizim kenar ilmeğimiz olacak. Tekrardan 5 tane ters öreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 Ve 5 Şimdi soldan sağa doğru Bir kesim yapacağız arkadaşlar Böyle Soldan sağa doğru Bir kesim yaptık arkadaşlar Bir ters Bir düz Yine bir ters bir doluyoruz bir ters örüyoruz bir doluyoruz yine bir ters örüyoruz Arkadaşlar bir düz bir ters şimdi yine iki ilmeğimizin yönünü değiştirerek bu sefer de sağ, sağdan sola doğru bir kesim yapacağız arkadaşlar Şimdi 9 ilmek ters. 1 2 3 3 4 5 Arkadaşlar ağır örüyorum ki anlayasınız diye. 3 4 5 6 Yedi Sekiz Ve dokuz Şimdi ikinci örneğimizdeyiz arkadaşlar İkinci kalbimizdeyiz Yine iki, iki ilmeği Soldan sağa doğru Keseceğiz arkadaşlar İki ilmeği bir alacağız Soldan sağa doğru Evet bir ters bir düz bir ters öreceğiz arkadaşlar. Bir doluyoruz. Tekrardan bir ters bir doluyoruz. Yine bir ters öreceğiz arkadaşlar. Bir düz bir düz bir ters 2 ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz yine bu seferde sağdan sola doğru bir kesim yapacağız arkadaşlar Az önce olduğu gibi şimdi burada 5 tane ters öreceğiz arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5. İki ilmek düz. Bunlar benim kenar ilmeğim arkadaşlar. Siz isterseniz bir tane de bırakabilirsiniz. Kenarında. Ben iki tane bıraktım. Kenar ilmeğini. Evet arkadaşlar. Örneğimizin arka sırasındayız. Şimdi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Şimdi 5 tane düz. 1 2 3 4 ve 5. Bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz örüyorum arkadaşlar. Doladığımız ilmek de burada ters örülüyor. Bir düz. Doladığımız ilmeği örüyoruz ve yine bir düz örüyoruz arkadaşlar. Bir ters. Bir düz bir ters şimdi 9 ilmek düz öreceğiz arkadaşlar bir iki üç dört arka yüzünde hiçbir şey yok arkadaşlar sadece doladığımız ilmekleri ön yüze ters çıksın diye hepsini orayı göstereceğim size arkadaşlar üç üç 4, 5 6 7 334 8 mi Evet 9 doz ilmek düz ördük arkadaşlar bir ters bir ters bir düz ve yine bir ters bir düz doladığımız ilmek dü düz olarak örülüyor arkadaşlar düz düz bir ilmek ters bir ilmek düz, bir ilmek ters, beş ilmek düz öreceğiz arkadaşlar. Bir, 2 üç, dört ve beş. Doladığımız ilmekler ters örüyorum arkadaşlar. Şimdi geldik örneğimizin ön sırasına. Evet arkadaşlar ilmeğimizin örneğimizin ön sırasındayız. İlk ilk ilmeğimi örmeden aldım. Akabinde bir tane düz ördüm şimdi bir iki üç dört tane ters ördüm arkadaşlar şimdi iki ilmeğimin yönlerini değiştirerek soldan sağa doğru bir kesimi yapıyorum bir ters bir düz bir ters bir doluyorum üç tane ters örüyorum arkadaşlar bir doluyorum bir ters bir düz bir ters. Şimdi sağdan sola doğru bir kesim yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane ilmeği ters olarak ordum arkadaşlar şimdi nasıl oldu Evet. Evet arkadaşlar, doğru yapmışım. Bir an şaşırdım mı diye düşündüm. Yanılmamışım arkadaşlar, şaşırmamışım. Şimdi yine iki ilmeğin yönünü değiştirdik. Bu sefer de soldan sağa doğru bir kesim yapıyoruz. İkinci kalbimizdeyiz arkadaşlar. İki ilmeği düz olarak ördüm. Bir ters bir düz ve bir ters ördüm arkadaşlar bir doladım bir doladım üç tane ters bir iki üç üç tane ters ördüm bir doladım bir ters daha ördüm arkadaşlar Bir düz, bir ters, bir düz daha ördüm. Pardon, iki ilmeği. Bu sefer de sağdan sola doğru bir kesim yapıyoruz arkadaşlar. İp şişime geçi veriyor. Evet, kestik. Burada dört tane tersimiz kaldı. Bir. 2 üç dört İki ilmeğim kenar ilmeklerim düz arkadaşlar bir ve iki evet arkadaşlar şimdi örneğimizin arka sırasındayız arkadaşlar arka sırasında hiçbir işlem yok Tersi ters düzü düz olarak öreceğiz. Do doladığımız ilmekleri de istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Ön yüzünde e değiştir değiştireceğiz arkadaşlar. Ben videomuz uzamasın diye arka sırayı örüp geliyorum artık. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin ön yüzündeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. Şimdi Bir 2. Üç tane düz tersimi ördüm arkadaşlar. İpimi arkaya aldım. İlmeğimin yönünü değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yaptım. Bir ters ördüm. Bir düz. Bir ters. Bir doladım arkadaşlar az önce doladığımız ilmeği burada düz olarak öreceğiz. Burası ikinci örneğimizin ikinci kalbimizin gidişi oluyor arkadaşlar. Bir düz bir ters ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. İkinci e, ön yüze geldiğimizde doladığımız ilmek ters olacak arkadaşlar. Lastik şeklinde. İkinci örneğimizin ikinci kalbimizin kurulumu oluyor burası. Üç tane ters. Tekrardan bir düz. Bir doluyorum. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Şimdi iki ilmeğimi bu seferde sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arkaya alıyorum. Şimdi yine ikinci kalbimize başlıyoruz arkadaşlar. İlmeklerimin iki ilmeğimin yönünü değiştirerek Bu sefer yine Soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum Arkadaşlar Bir ters ördüm Bir düz Bir ters Bir doluyorum Bir düz Üç tane ters Bu üç tane ters hiç kaybolmayacak arkadaşlar. Hep 3 tane olarak gidecek. 3 tane ters olarak gidecek. Kalbimizin ortası. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Ve şimdi de. Sağdan sola doğru bir kesim yapacağız arkadaşlar. 3 tane ters. 1 2 3 ve kenar ilmeklerim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin arka sırasındayız. Arka sırasında yine ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde öreceğiz. Doladığımız ilmekleri de istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Ön yüzde değiştirirsiniz arkadaşlar. Ben arka yüzü örüp Geliyorum arkadaşlar. Ön yüzde görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada ben video başlarken söylemeyi unuttum. Ben bu ma e şeyi kalpli, kalpli örneği ilkini maviyle ördüm. Sonrasını nar çiçeğiyle ördüm. Nar çiçeği bir iplikle ördüm arkadaşlar. Ve kırmızı bir iplikle ördüm. Hepsi de bebe yünüyle örüldü. Ama biraz kalın ince ve biraz daha ince bir iple ördüğüm için farklı düştü. Tercih sizindir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin ön sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bunlar benim dediğim gibi arkadaşlar. Bunlar benim kenar ilmeğim. Bir. iki tane ters ördüm. Şimdi yine kesme yerine geldik arkadaşlar. İki ilmeğin yönünü değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum. bir ters bir düz ve bir ters daha ördüm doladım bir ters ördüm bir düz ördüm 3 ilmek ters Bir düz ördüm. Bir ters ördüm. Bir doladım. Bir ters daha ördüm arkadaşlar. Bir düz. Bir ters. Ve yine şimdi bu sefer de sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum. 2 ve 3 şimdi ikinci kalbimize geldik arkadaşlar ilmeklerimin yönünü değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum bir ters bir düz Bir ters Bir doluyorum Bir ters İkinci e, ikinci defa geldiğimizde Arkadaşlar Doladığımızı düz olarak Öreceğiz Çünkü lastik olarak gidiyor ki, e, Şöyle göstereyim size Şurayı yapıyoruz arkadaşlar Şu kısmı yapıyoruz Bir düz bir ters bir düz Şuranın Kurulumunu yapıyoruz yani Açıkçası burayı yapıyoruz arkadaşlar. Öyle göstereyim ben size. Bir düz ördüm. Tekrardan 3 tane ters. Bir düz, bir ters, bir doladım tekrardan yine bir ters ördüm arkadaşlar bir düz bir ters ve şimdi de sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum bir iki tane ters ördüm İki ilmeğim düz, kenar ilmeklerim. Evet arkadaşlar, örneğimizin arka sırasındayız. Arka sırasını öreyim, ön yüzde görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi örneğimizin tekrardan ön sırasındayız. Ön yüzündeyiz. Hmm. Kenar ilmeğimi örmeden aldım yine. Hmm. Bir bir düz ördüm. Bir ters ördüm. Ve yine iki ilmeğimin yönünü değiştirerek soldan sağa bir kesim yaptım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir doluyorum. Arkadaşlar az önce doladığım ilmek Burada düz olarak örülecek Bir doladım Bir düz ördüm Bir ters Bir düz Üç ilmek ters Bir düz bir ters bir düz ve yine şişimin başını dolayıp bir ters örüyorum arkadaşlar bir düz bir ters bu seferde sağdan sola doğru bir kesimi yapıyorum bir ilmek örüyorum Şimdi de yine ikinci ilmeği şey örneğimize geçtik arkadaşlar. Sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum. Pardon. Soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Örüyorum arkadaşlar. Yine şişimin başını doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Ve yine bir düz örüyorum. Arkadaşlar. Üç tane ters. Bir. 2 Ve üç. Bir düz. Bir ters. Bir düz ve yine şişimin başını dolayarak bir ters örüyorum arkadaşlar. Bir düz, bir ters ve bu seferde sağdan sola doğru bir kesimi yapıyorum. Bir ters örüyorum ve kenar ilmeklerim düz. Evet arkadaşlar örneğimizin tekrardan arka sırasındayız. Arkadaşlar arka sırayı örüp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi örneğimizin tekrardan ön sırasındayız. Ön yüzündeyiz. Kenar ilmeği örmeden aldım ve te, e, akabinde bir tane düz ördüm. Şimdi yine bir ters ördüm arkadaşlar. Bir doladım. Arkadaşlar burayı buraya iyi bakın şurayı yapıyoruz. Şu kısmı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ilmeğimizi kapatacağız arkadaşlar burada. Bir doladım. 2 bir düzümle bir tersimi beraber aldım arkadaşlar. Ve yine bir düzle bir tersi beraber aldım. Bir doladım. Bir ters ördüm. Bir düz bir ters ve bir düz ördüm arkadaşlar üç tane ters bir düz bir ters bir düz ördüm arkadaşlar bir ters ördüm. İl, ilmeğimiz şişimize doladım. Şişimizin başını doladım. Şimdiki ilmeğimin yönünü değiştirerek Bu seferde Yine soldan sağa doğru bir kesim yapıyoruz arkadaşlar. Düzle tersi Ilmeklerimizin yönünü değiştirdik. Soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum. Arkadaşlar, şişimin başını doladım, bir ters ördüm, bir doladım ve yine iki ilmeği tersle düzü ikisini bir aldım tersle düzün ikisini de yine bir bir aldım arkadaşlar bir doladım bir ters ördüm bir düz bir ters bir düz üç tane ters bir düz bir ters bir düz bir ters şişimizin başını doladık. Şimdi yine soldan sağa doğru bir kesim yapıyoruz. Tersle düz ilmeği arkadaşlar. Tersle düz ilmeğimizin yönlerini değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapıyoruz. Bir doluyorum. Bir ters örüyorum. Ve kenar ilmeklerim düz. İki tane kenar ilmeğim düz olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi geldik örneğimizin arka sırasını. Arka sırasını ör, örüp ön sırada görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin tekrardan ön sırasındayız. Evet. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. Kenar ilmeklerim bunlar benim. Bir doladığımız ilmekle beraber te tekrardan iki tane ters oldu arkadaşlar. Yine şişimin başını doladım. Burada iki, iki tane düzüm var. Bu iki düzü bir düze düşürüyorum arkadaşlar. Kesiyorum. İki tersimi kesiyorum düz olarak. Sola doğru arkadaşlar bir doluyorum bir düz örüyorum bir ters ve bir düz üç tane ters arkadaşlar bir düz bir ters bir düz bir şişimin başını doluyorum iki tane tersim var burada iki tersi soldan sağa doğru kesiyorum arkadaşlar iki düzümün yönlerini değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar Tekrardan şişimin başını doluyorum. Üç ters örüyorum. Örüyorum. Şişimin başını doluyorum. Tekrardan iki düz ilmeği beraber alıyorum. Arkadaşlar. iki tane ters ilmeği yine sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum. Biraz sık örmüşüm burayı. şişimin başını doluyorum. Bir düz, bir ters ve bir düz örüyorum. Üç tane ters, bir düz. Bir ters Bir düz Şişimin başını doluyorum. Burada iki tane tersim var. İki tersi İkisini beraber alıyorum arkadaşlar. Soldan sağa doğru. İki, ilmeğim, iki düz ilmeğimin Yönünü değiştirerek Yine soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar. Kalbimizi kapatıyoruz. Şimdi şişimin başını tekrardan doluyorum. İki ters örüyorum. İki düz. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin arka sırasındayız. Arkadaşlar. Arka sırasında şimdiye kadar arka sırasında örnekleri e, örneğimizi gelişi gibi ördük. Tersi ters, düzü düz olarak ördük. Burada farklı bir işlem yapacağız arkadaşlar. Onu da sizlere göstereceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. 1 2 Burada 6 tane düz öreceğiz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 tane düz ördük. 9 9 tane arkadaşlar gördüğümüz gibi öreceğiz. 9 ilmeği gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir ters, bir düz. Bir ters Üç düz Bir 2 Üç Bir ters Bir düz Ve bir ters On bir ilmek düz öreceğiz Bir 2 Üç 4 5 6 7 8 9 10 Hadi doladığımız ilmeğe kadar öreceğiz düz öreceğiz arkadaşlar. 11'in 11.'ciyi ördüm. Şimdi 9 tane gördüğümüz gibi öreceğiz arkadaşlar. Ters ters düz düz 1 3 tane düz ters düz ve ters ördüm 3 tane 3 tane düz toplamda 9 olacak arkadaşlar 3 düz 1 ters 1 düz 1 ters dokuz ilmeği de gördüğümüz şekilde ördük arkadaşlar burada doladığımız ilmek bir iki üç dört beş altı ilmek düz ördük 2 ilmek ters Evet arkadaşlar. Örneğimiz bitti. Ben şimdi size örneğin kurulumunu da yap, yapacağım. Videomuzu bitireceğiz inşallah arkadaşlar. Şimdi Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düzümü ördüm. Bunlar benim kenar ilmeğim. 1. Bir 2 3 4 5 5 tane ters ördük arkadaşlar. 2 ilmeğin yönünü değiştiriyoruz. Tekrardan kalbin kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar burada. 2 ilmeğin yönünü değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapıyoruz. 1 ters bir düz bir ters Bir doluyoruz. Bir ters daha örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir ters daha örüyoruz arkadaşlar. Bir düz bir ters bir düz Pardon bir ters, bir düz, bir ters. Te buradaki düzle buradaki ters ilmeği sola doğru sağdan sola doğru bir kesim yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve dokuz 9 ilmek ters ördük şimdiki ilmeğimin yönünü değiştirerek soldan sağa doğru bir kesimi yapıyorum bir bir ters örüyorum bir düz bir ters bir doluyorum bir ters bir doluyorum bir ters örüyorum arkadaşlar. Bir düz, bir ters, bir düz. Buradaki düzümüzle ters ilmeğimizi bir alıyorum. Bu sefer de soldan sağdan soğa, sola doğru bir kesim yaptık arkadaşlar. Bir, 2 üç dört ve beş kenar ilmeklerim iki tane düz Evet arkadaşlar örneğimiz burak bu kadardı kurulumunu da yaptım sizlerle inşallah anlatımından memnun kal kalmışsınızdır arkadaşlar kanalıma benim bu kadar izlediğiniz için kanalıma geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim kanalıma abone olup bildirim, bildirim butonunu açıp bu tür videolarımdan haberdar olunuz arkadaşlar ve desteklerinizi benden esirgemeyin arkadaşlarım sizin yorumlarınızı olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Desteğinizi ihtiyacım var Kanalım henüz çok yeni olduğundan dolayı hepiniz, Hepinizin desteğine ihtiyacım var arkadaşlar Ufacık da olsa Bir nokta dahi olsa Bir yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar Hepinize tekrardan Hayırlı huzurlu mutlu Bir bayram dilerim Kanalıma geldiğiniz için Beni dinlediğiniz için Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar Hoşçakalın Mutlu kalın, sevgiyle ve hu huzurlu kalın arkadaşlar.